olarak sevgili Çetullah ee, sarı siyah kullanmayı çok seviyorum şöyle iki tane versiyonunu göstereceğim düz beyaz ve siyah versiyonları da var ben logoyu beğendim sen ne diyorsun hayatım gayet güzel ben de beğendim beğendin mi cidden beğendim. doğru söyle evet, beğendim. 10 üzeri kaç hmm sekiz sekiz Eyvallah <gülüyor> renkler kötü diyen var abi renkler istediğim gibi ayarlanabilir renk önemli değil önemli olan akılda kalıcılığı sanatçı sarı ve siyah renkler ile sarışın kızı Esmer çocuğun derin mi? ne yani sakalları ise bu aşkı çep çevre oğlum bu bu bıyık bir kere yukarı doğru ok Selami. Bu bayık yukarı doğru ok yani şunu simgeliyor. Bu kanalın devamlı yukarı doğru ivmesini simgeliyor. Sarı taç aynı zamanda lordluk vasfımızı ve Twitch'in üzerine doğan güneşin ve Twitch'in son kalesinin sizleri aydınlatmasının vasfını betimlemektedir. Çenemizin aşağıya doğruki kısmı da Alın kardeşim adamlığımın e, zekatından da siz faydalanın diyerek aşağıya doğru çeneden de bir damla damlamaktadır. Biz bunları çok düşündük. Biz bunları çok düşündük. Bunlar logo anlamlı bir logo. Öyle 2 dakikada yapılmış bir şey değil. Mesela bakın. Biz çocukken arçelik logo değiştirmişti. Benim çocukluğumda arçelik logosu buydu arkadaş. Bir sabah bir uyandık. Logo bu. Dedik nedir bu? Neymiş? Bir de böyle milyon dolar mı ne vermişlerdi bu logo tasarımına şuna? Dedik ne bu ya? Bir sabah uyandık, cahil kaldık. Milyon milyarlık logo. Bir anlatmışlar hayatım bunu işte işte bu çeliğin kızıl bir şekilde bükülmesi, işte işlenmesiymiş çeliğin bilmem Dedim, benim aklıma gelmişti. O milyon doları ben almalıydım. Anla, derin anlamlı. Juventus telif atmasın. Hemen bakayım Juventus logosuna. Oha abi gerçekten aynısı bu arada. ikisinde de J var. Oha be abi. Abi oha aynı bu Abi J var nasıl oldu? Bu nasıl biz bunu nasıl öngöremedik? Ananı sikeyim. <gülüyor> e bu aynı. Hayda! DMCA'dan dolayı değildi. De, Juventus'un telifinden dolayı kanal kapanacak. Abi resmen senin ben Puh beyninin içindeki kıvrımları sikiyim. de onu yazan banla onu. Onu ilk yazan, Juventus yazanı banla. Onu banla. Onu istemiyorum kanalımda. Gerar hi. Bamık seni. Sen bittin abi. <gülüyor> Merhaba abi. Ben 12 yaşındayım ve bir ekibimiz var. Oyun yapıyoruz ama PC'miz yok. Bize uza PC yapar mısın? Kardeşim ben size e, PC parka açayım be. Sen iste. hallederiz. Abi 16 yıldır İsviçre'de yaşıyorum. Senin gibi Toblerone yiyen görmedim. Eyvallah Turab. Adam olacaksınız lan. Amcık seni. Alp dağlarında kayar kayar Tobleron'u ağzımdan içeri sokarım. <gülüyor> Adam olacaksınız. <gülüyor> Bak. KZ Fondü, Toblerone. Bu ikisi benden sorulur. Tamam mı? Gerçi o İsviçre lan. Bir dakika. Bu İsviçre mi demiş? İsviçre mi demiş? İsviçre doğru. Tamam. Okey. Doğru. E, 8 lira Tobleron'dan ucuz. E, kardeşim. 1 dolardan ucuza çikolata bulmuşsunuz. Ne istiyorsun? Bak al. 1 dolardan ucuz çikolata yerken bir de yerken diyorsun ki zenginim. Yani bunu verebiliyorsun bir kere. Tam orta sınıf derdi. Mesela orta sınıfsın. Orta sınıfsın. Tobleron yiyip zenginim iddiasını masaya vurabilirsin mesela. Reklamını yaptın yalnız ha. Açıklamalar bu kadar reklama olabilirdi ancak. ortasını mı için biçilmiş kaftan ya. Pringles, Toblerone bunları yiyip böyle... Onu mu? Pringles mı? Hı. Orta sınıf mı? Bence o bayağı lüks kaçıyor Kaç ya. Kaç para? Bakıyorum. Yani ben küçüklüğümü hatırlıyorum, Pringles benim için pahalıydı 15 yani. lira. Sade Pringles, 165 gram, 15 lira. Ya ben mesela ona o parayı vermeye şey yapıyordum. Geriliyordum küçükken. Bak çözememiş olanlar var hareketi. Kardeşim. Tobleron'u. Ben de çocukken. Özellikle. Kahverengi çok serttir. Falan diye yemeye çalıştım. Bakın dev ekranda gösteriyorum. Bakın dev ekranda gösteriyorum. Bakın. Tobleron böyle duruyor. Abi bir daha şöyle koyayım elimi de. Hah, düzgün bir fokus atar mısın? Fokusla amına kolumu... Hadi senin suratından dolayı fokuslamıyor ya. <gülüyor> Hah, şimdi Dobler onu böyle aldın. Buraya banga bastın mıydı? Aha! Gördün mü? Gördün mü chat? Mis Giving bunu böyle bir parça halinde koparıp yemesin. Bunu sadece zenginler bilir. Bunu zenginler bilir. Parmağım kuruyor. O ellerle klavyeye basma lütfen. Kardeşim. Hıh ıh ıh. O eller gayet yağı emer. Bu kadarcık yağı emer hayatım. Bir şey olmaz onlar? Tamam o emene yani. kadar. Onları kafana takma. <gülüyor> <gülüyor> Ama. O emene kadar dokunma. Emre zaman. bak bile bak dokun bi. Dokun dokunur musun parmağıma? Ya dokunur musun parmağıma? Ya dokunur musun parmağıma? Ya lütfen ısrar etme kardeşim. Dokun. Dokunmayacağım ya Allah Allah. Dokun. Hiçbir şey yok çünkü. <gülüyor> Hayır. Vallahi hiçbir şey yok. Ne, lan ne, dokun ne, şu, ne? şu iki parmağım işte dokun. Ha, hiçbir şey var Aa, mı? Aa yağlı işte. Ya hadi lan. Evet. Bununla dokunmadım bile yalancının önde gidenisin. Ha dokundu. Sen yalancı buraya dokunup yağlıştın. Işte. Sen yalancının bayrak taşıyanasın. <gülüyor> 80 <gülüyor> milyonun önünde yalan söyledin Oo, ya. O kaygan bak. O ondan mı? değil. De o parmak hep kaygan. <gülüyor> <gülüyor> ah yedirdim. Guard Justice 40. Canlı hoş geldin. 40 aylık sub ilk defa link atıyorum. Şunu açıp kanala ekleyebilir misin lütfen? Bakalım. Allah haklı yalan söylemiyor çocuk. Penis çıkmaz inşallah. Hayır. Hayır. Bence kötü. Penis çıkmadı ama bence kötü. Şimdi koyun çete soruyorum. Dün yine amına koy. Evet, ee, slash poll. Dün yine arkadaşlar bir, ee, birkaç tane rap klibi izledik de yorumladık ya. Yine YouTube'da sizin ananızı dörde katlamışlar. Origami olmuş anneleriniz. E, cari chat onu söylüyor. Anasını sikim böyle tersin. ya. Başka hiçbir yorum yok ha. Herkes aynı şey yazmış. Chat beni sikmeye odaklı. YouTube chat'i sikmeye odaklı. Ben anlamadım bu işi. Çok ilginç. Bak şimdi izlenim hangisi çıkacak? Baksana söyle. Allah Allah. Hangisi çıkacak? Söylüyorum bak. Şu çıkacak. Ben ben bizimkileri tanırım. Bak bak. Bak. Ben tanıyorum. Ben chatimi tanıyorum. Bak. Bir yandan koyun spam diyor. Bir yandan logo kötü olmuşa oy veriyor. Amcık çünkü bu chat. Bak. Bak. Paradoks olduk yine anasını satayım. Bak bak. Ama şimdi yılların alışkanlığı var ya. O alışkanlık geçer arkadaşlar. Yani biz bunları bütün markalarda gördük. Instagram bile eski boktan logosunu değiştirdikten sonra neydi o? İnsanlar ona bile şey olmuşlardı. E, Instagram logosunu değiştiriyor. Bu ne? Aa, ben Baksana. Ben çok gıcık konuştum ama şimdi çok seviyorum. Baksana. Ben şunu gördüm. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Abi ben şunu gördüğümde ilk şey demiştim ya. Allahım ya Rabbim şeyden yapmışlar demiştim. Microsoft Word de böyle bir şey çıkarıp ortasını böyle patatesle çizmişler demiştim. E şimdi daha iyi oldu. Eskisi hala daha iyi diye var Instagram için. Bro that's Instagram. I mean come on my. Eşfokoy Instagram mate. 12 yaşında olanlar bu logoyu bilmez. Doğru onu <gülüyor> doğru dedin. İlki buydu amına koyayım. Abi. Raskra.